Evet. O hacim e, belli bir noktaya kadar müsaade edebiliyor. Yani vücudun diğer yerleri gibi esnek değil. Orada basınç oluşturduğu zaman e, bazen e, beynin e, işte sessiz bölgeleri dediğimiz yerlerde oluşan iyi huylu tümörler bu nedenle çok geç belirti verebiliyorlar. E, kötü huylu tümörler daha hızlı belirtiler verebilirler.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 hayatı çok olumsuz etkilerler, çok hızlı şekilde belirti verirler ve genellikle de istemediğimiz şekilde kısa sürede hayatı sonlandırırlar. Bunları tabii biz belirtileri gördükten sonra ancak teşhis edebiliyoruz. Sonrasında çeşitli aşamalarda teşhis yöntemlerini kullanarak bunları ortaya koyuyoruz ve tedavi sürecine başlıyoruz ama genelde kötü huylu tümörler, biraz daha bizim için sorunlu seyrediyor. Ama iyi huylu tümörler çoğu zaman iyi tedavi, tedavisi de iyi sonuç verir. Belirtileri de çok yavaş ortaya çıkar.